Peki ödev yapmak istemeyen, öğrenmek istemeyen öğrenciye anne baba ne yapmalı? Nasıl bir tutum izlemeli? Anne baba hazır 7-24 kameralarla gözetlenir gibi özellikle çocuklar, ergenler ve gençler tarafından hazır izleniyorlar. Defile yapıyorlar. Kimisi kitap okuyor, kimi televizyon, kimisi fazla alkol alıyor, kimi fazla kavga ediyor. E, o zaman hazır kameralarla biri bizi gözetliyor gibi İzlendiğimize göre çok güzel hareketler bunlar dediğimiz hareketleri yapmamız gerekiyor. Büyükler olarak bizlerin öğrenme isteğini böyle başlatabiliriz. Çünkü öğrenmeyi hazır uygulayan, rol model olan ve yaşayan aynı nasıl ki yani keyifle sigara içenler var. Keyifle matematik çözüldüğü niye gösterilmiyor? Kafelere gidildiğinde keyifle kitaplar okunsa... İşte parklarda, otobüslerde herkes ders çalışsa, öğrenmenin tadına varsa. Çünkü bakıyoruz insanlar, affedersiniz bazı insanlar mantofon gibi, yani benzetmek gibi olmasın, öküzlerin bile bu ne biçim öküz dediği insanlar var. Sürekli mideyi dolduruyor, sürekli dış görünüşe bakıyor. Elbette bakacağız ama beyni, zihni, kalbi öğrenmeyi aç bırakırsak, e çocukta da kimse kimse okumuyor ki diyor mesela. Ya hocam burada gerçekten çok güzel bir yere değindiniz. Ruhun açlığı, insanlar burada zaten psikologlar ve psikiyatristler bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ruhun açlığını doyurmak için yemek yiyorlar. Evet çok yanlış. Ruhun açlığı bu şekilde doymaz. Ruhun açlığı yeni şeyler öğrenerek. ...dolar ve doyar. Ruhun açlığı böyle dindirilir. Ama insanlar maalesef bunun bilincinde olmadığı için... ...ruhlarının açlıklarını gece kulüplerinde, dizilerde, yanlış yerlerde arıyorlar gerçekten. Ve e, işin e, acı tarafı bazı kişiler dizilerden de gerçekten bir şeyler öğrendiğini... ...nasıl e, insanların, insanların işte... Farklı kafalarının çalıştığını öğreniyorlar ve gerçek hayatı da böyle sanıyorlar. Hayır, ruhun açlığı dizi izleyerek ya da bir şeyler yiyerek ya da gece kulüplerinde dans ederek onunla bununla doymaz, dolmaz da. Evet bunlara da ihtiyacımız var, bunları da yapacağız ama bir şeyleri öğrenme bizim içgüdümüzde ve temellerimizde var. Ruhumuzun kendisinde var ve devamlı ruhumuzun beynimizin tersini işletiyoruz. Vücudumuza ne kadar büyük haksızlık yaptığımızın farkında değiliz. Ve her seferinde dediğiniz gibi böyle homini gırtlak ya da işte aman şöyle güzel görüneyim, böyle güzel görüneyim. Hayır. insanları ne zaman biz düşüncelerine değer verirsek işte o zaman kazanılan taraf oluruz. Ve ailelere naçizane tavsiyem burada çok güzel söylediğiniz rol modeli olurken bir kere daha bakmaları. Benim, benim çocuğum ödev yapmıyor nasıl yaptıracağım? O televizyonu kapatarak. Benim çocuğum çok fazla tabletle oynuyor. O zaman ne yapacağız? Elimizden telefonu bırakacağız. O Instagram'da, Facebook'ta daha az zaman geçireceğiz. Eğer siz kendinizden feragat etmiyorsanız çocuk neden fedakarlık yapsın? Çünkü onu, onu bırakmayı bir kişisel hakkına saldırı olarak görüyor artık çocuklar. Çünkü hayatımızın o kadar içine işlemiş. Peki e, annenin babanın bu bağımlılığı varken çocuğu nasıl uzaklaştırırız? Biz eğitim koçları bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Şimdi eğitim koçları bir kişinin bütün gününü planlaması gerekiyor. Nasıl ki üç öğün yemek yiyoruz, üç öğünde eğitim, öğretim yapabiliriz ve e, o kalbimize, ruhumuza, beynimize uygulamalı ve işe yarar bir şekilde ve zamanla da işe yarayacağını o bilgilerin e, işte, uygulamalı şekilde göstererek, rol model olarak yaparsak, Zaten çok konuşmaya ihtiyaç olmayacak. Çocuk binlerce, milyonlarca insanı bir anda seferberlik yapsak, metrobüslerde, parklarda, kafelerde her yerde kitap okuyor olsa ve o günkü öğrendiği hani magazin veya kavga veya işte dedikodular tadında biz öğrendiklerimizi söylersek bak bugün şunu öğrendim ya fasulyenin şu faydası varmış gibi. İşte Matematik e, de şöyle bir icat ol yenilik gelişmiş. İşte binlerce yıl çözülmeyen for, e, bir problemle karşılaştım. Ve bunu araştırmak istiyorum. Gerekirse bunu ben sponsor olmak istiyorum. Deyip sadece ünlülerin, e, magazincilerin hayatlarını, magazine çıkanların veya dizilerdeki e, film yıldızlarının hayatları, rol modeli alınmamalı. Çünkü orada her şey... Ee, nasıl diyeyim hormonlu bir şekilde veriliyor Kesinlikle. doğal yollarla anlatılmıyor Kesinlikle. işte birden adamın ferrarisi oluyor birden atları yatları katları oluyor halbuki dizilerde madem buyurun bir matematik öğretmenin konusunu e, hayatını konu alın i̇şte bir Nobel ödülü alın e, ve bütün bunu seferberlik halinde yapmamız lazım şimdi bir doktor sigara içip e, hastasının yüzüne üfleyip bak sigara içme bu öldürür derse ne kadar etkili olur Allah aşkına yani imam e, affedersin gaz kaçırırsa cemaatin camiye neler yapacağını hayal bile edemiyorum Çok yani bir öğretmen o öğretmenlik üniformasını giydiyse bir anne o annelik elbisesini o makamını temsil ediyorsa işte bir vali bir e, müdür bir e, kaptan bir servis şoförü diyelim en basiti hani küçümsemek için değil ya o arabasını iyi sürerse çocuklara abi ders, abi ders çocuklar bakın trafik var ama ben öfkemi kontrol ediyorum. Biz küfür edene küfürle karşılık vermiyorum demeli. Kesinlikle. Demeli ve bunu göstermeli. Bir demeli bin yaşamalıyız Kesinlikle. ve bunu tüm niyetimizle. O zaman toplum olarak tabiri caizse tüm kötü davranış bozukluklarımıza bu telefon bağımlılığı olur. Yeme bağımlılığı olur, kişi bağımlılığı olur. Her türlü kötü davranışımıza bir tevbe edip bugünden toparlamamız, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için de profesyonel yardım almaktan kaçınmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu eğitim koçu olur, öğrendik olur, koçu olur, yaşam koçu olur, Kesinlikle. psikolog pedagog olur. Bir de yani, e, zamanımızda bu, bu böyle sıkıntı var. Çok güzel bir yere değindiniz. ...yardım almaktan çekiniyorlar. Halbuki Güney Kore'de... E, ...gerçekten çocuklar okuldan çıktıktan sonra ayrıca bir de özel eğitime gidiyorlar. Yani özel ders alıyorlar ve bu insanlar Güney Koreliler hem çok çalışkanlıklarıyla... ...hem de bilimsel olimpiyatlarda aldıkları derecelerle eğitim sistemlerinin iyilikleriyle ölçülüyor. E, programımızın da sonuna geliyoruz ama kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bir şeyi öğrenmekle uygulamak da aynı şey değil... Ee, ...kendi adıma konuşuyorum... Ee, ...ben de bugünden itibaren bunu yapıyorum... Ee, ...tam sözünü ettiğiniz yerde... ...yazım noktalamaya hiç dikkat etmezdim hocam... ...artık dikkat ediyorum... ...gerçekten oturdum... ...altıncı sınıf öğrencisi gibi... ...çalıştım... ...yazım noktalama çalıştım... ...ve bunu bugünden itibaren yaptım... ...bu hayatımıza giren whatsapplardan... ...hayatımıza giren instagramlardan... ...o kadar fazla mesaj yazıyoruz ki... O mesajların noktalama işaretlerinin olmadığını fark ettim ve utandım. Utandım ama utanmakla kalmadım, değiştirdim. Oturdum, ders çalıştım, tekrar bildiklerimi bir daha çağırdım. Biliyorum ama uygulamıyorum, artık uygulamaya koydum. Öğrenmekten vazgeçmeyin. Lütfen öğrenin ve öğrendiklerinizi uygulayın. İyi günler.